dünyasındaki başarılı iş kadınlarımızı tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kez karşımda Not Kozmetik Genel Müdürü Beril Koparal var. Nasılsınız Beril Hanım, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim Tülay'cim, iyiyim. Sizi yakından tanıyalım istiyorum. Bana biraz bahseder misiniz eğitim hayatınız, nasıl bir ailede büyüdünüz? Anlatabilir misiniz? Aa, tabii, ee, hani ilk önce en küçükten başlamadan nasıl bir ailede? Oldukça da e, çekirdek aslında, hani çok da e, Türk halkının alışkın olduğu bir aile, bir erkek kardeşim var. İşte annem, babam, ben e, şeklinde büyüdük. E, oldukça sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Çünkü annem gerçekten de böyle sevgisini çok, ortaya koyan bir kadındır. Ee, onun dışında abla olduğum için, kendimden 6 yaş küçük bir erkek kardeşim var. Abla olduğum için biraz hep abla abla büyüdüm. O yüzden de öyle diyorum ben 35'ten sonra bütün çılgınlıklarımı ortaya çıkarmaya başladım diye. Daha küçükken abla olduğunuz zaman birazcık da abla abla oluyorsunuz çünkü eğitim hayatım ise baya renkli aslında çünkü ben eğitim almayı çok seviyorum hala devam ediyor o yüzden bir sürü bir sürü sevime vaktin zaman farklı farklı eğitimler var bazen de insanlar e, o ne iş alaka bu ne alaka diyorlar ama ben seviyorum kendim geliştirmeyi farklı alanlarda bir şeyler öğrenmeyi eğitimin ömür boyu süren bir şey olduğunu düşünüyorum öğrenimin ve eğitimim diyeyim. Hayata bilim insanı olarak başladım. Şimdi film insanı olarak devam ediyorum diye konuşmalarımda öyle anlatıyorum. Gerçekten de hiç işte gerek Kadik sesinde gerek sonra Cerrah Paşı tıbı biyolojik bilimlerde hep böyle bilimi iç içi olan. E, Türkiye'nin e, bu anlamda genetik, moleküler genetik, moleküler tıp konularında ilklerinin yaşandığı dönemlerde onların içinde olan biri oldum. Hala da bilimi çok severim ve e, dünyayı da bilimin kurtaracağına inanıyorum. E, aktif bilimin içinde olan insanlara da hem böyle e, gıstayla hem de bakıyorum diyeyim. E, Cerrah Ötesinden olduktan sonra biyoloji ve genetik alanı lisans ve doktora yaptım yine üniversitede asistan olarak kaldım. O sırada ilaç endüstrisiyle tanıştım. Aslında hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi. İşte yabancı dilim iyi, konuşmam iyi, böyle çok konuşuyorum, insanlarla sosyal ilişkilerim iyi diye benden bir takım destekler almaya başladılar. O dönemde de endüstri Türkiye'de hızla büyüyordu ben de keyifle onlar işte çeviriler, bir takım e, konuşmalarda destekler başladım ve o iş bir anda büyüyünce bir hocamla birlikte dedik ki biz bunu şirket haline getirelim çünkü burada bir sektör bir alan oluyor gerçekten de şu anda işte yabancıların health care communication dedikleri sağlık iletişimi, e, sağlığın doğru hedef kitleleri, doğru şekilde aktarılması tabanlı bir iş aslına bakarsanız. E, halka ayrı konuşmanız lazım. Hekime, eczacı, yani sağlık çalışanlarına ayrı konuşmanız lazım. İşte mecranıza göre ayrı konuşmanız lazım gibi gibi. Onların ilk tohumlarını biz o zaman 1990'lı yılların başlarında atmış olduk bu sayede. İşte 93-94 falan bizim e, bu işlere başlamamız ben tabii bir dönem üniversiteyle birlikte yürütürken işler çok büyüyünce bir dönüm noktası oldu ve bir istifa edip üniversiteden o şirketin başına geçtim. Benim ilk girişimcilik deneyimim o işte. Daha çok genç yaşlarda 23-24 yaşında bir şirketi yönetmeye başladım. Adı Bu neydi kadar, şirketin? Adı neydi? O, zaman, o zamanki adı devam etti. Deontolojik. İşte tıp anlamında devam etti. E, fakat tabii şirket kurunca başka şeyleri de öğrenmeniz gerekiyor. Yani sadece bilim bilmek sizi bir yerlere taşımıyor. İnsan yönetiyorsunuz, yanınızda çalışan insanlar var. İşte Marmara Üniversitesi'nin işletme masterı yaptım. Yurt dışına gittim. NLP, nörolingüslük programlama okudum Fransa'da. Sonra Londra'da koçluk ve imaj danışmanlığı eğitimleri aldım. Ki hani ben bir yönetici oluyorsam, o zaman daha iyi bir takım yetilerim olması lazım ki çalıştığım insanlara daha iyi liderlik edebileyim diye. Ee, bu süreç bu şekilde e, endüstriyle birlikte çalışma süreci bir 10 yıl devam etti ve ben onuncu yılda dedim ki ben kendi şirketimi kuracağım ve o zaman işte tek başıma e, ikinci girişimi yaptım bir kadın olarak hani kendi başına bir şirket kurmak o zamanlarda daha zordu bugüne göre. Şimdi bugün biz kadınları bu konuda destekliyoruz işte kadın girişimciler, kadınların iş hayatına girmesi, kendi işlerini kurması noktasında ama o dönemlerde işte 1990'ların sonu 2000'lerin başı çok da alışkın olduğumuz şeyler değildi. sonra işte kendi şirketimde yine endüstrinin farklı alanlarına özellikle eczane e, biyoteknolojik ürünler konusunda uzmanlaşmışken, e, bu arada da Türkiye'de yeni bir wellness hareketi vardı. Onun içinde yer aldım. E, sağlık. O i̇kinci şirketinizin de adını söyleyeyim ve hangi alanda o, olduğunu o, onun, onun adı da Medical Iksirlerdi. Medics diye kısaltılmıştı. E, o Medical Iksirleri bir gün bir telefonum çaldı ve bana e, bir aracı kurum. Dediler ki sizin şirketi bir Amerikalı şirket satın almak istiyor. Bana o zaman çok tuhaf geldi. Hani şimdi tabii bu tip şeylere çok alışkınız. Öğrencilerle konuşurken de söylemişti anlatıyoruz exit yapmak, şirketinizi başka bir yabancı şirketle birleştirmek falan. O zaman bana çok tuhaf geldi. Hatta birazcık da böyle ya ben hani bu kadar emek emek kurdum bu şirketi, bu kadar çaba sarf ettim. Niye başka bir şirkete vereyim diye. Fakat o da ayrı bir dönüm noktası. Şunu fark ettim ki hani ben üniversitede asistanlık biliyorum, kendi şirketimi kurmayı biliyorum, şirket yönetmeyi biliyorum ama bilmediğim bir takım know-how'lar var. Özellikle de global şirketler, yönetim kurulunda yer almak, işte ee, büyük bir yapının içinde o yapının bir parçası olmak ve kabul ettim gerçekten de. ilk exit'i o, o zaman yaptım. Sonrasında Ogilby oh, Common Health denen şirketin hem genel müdürü oldum hem de ee, aslında yönetim kurulu üyesi oldum. Çünkü o bölümün de e, bütün sorumluluğu bendeydi. Sonra bir üç yıl sonra şirket bana dedi ki, şirketi daha büyütmemiz lazım. Türkiye'de daha ne kadar büyüteceksin? Türkiye'de büyütme alanları daraldığı için ben dedim ki Orta Doğu'ya gidiyorum. Dubai'ye gittim. Dubai merkezli aynı şirketin Orta Doğu operasyonu, Middle East, North Afrika dediğimiz Kuzey Afrika, hatta Güney Afrika'yı kapsayan bir operasyon kurdum iki sene Dubai, İstanbul'u yaşayayım. Sonra o dönemde danışmanlık verdiğim firmalardan bir tanesinin bir, Büyüme hareketi vardı, fabrika açılıyordu, ARGE merkezi açılıyordu. Benim de altyapımda bilim var, üstünde satış, pazarlama, insan kaynakları vesaire gibi konularda da e, geliştirdiğim için kendime bana genel Müdürlük teklif ettiler Zadevital. Zadevital benim hem çalışmaktan çok keyif aldığım hem de e, ülkenin gururu olan bu marka haline geldi. E, çok keyifli bir 5 yıl geçirdim Zadevital'de. Son 2 yılında da yine o gibi de olduğu gibi bu sefer Amerika pazarına Zadevital markasını götürmek üzere Chicago, İstanbul yaşamaya başladım. Benim hayatımda böyle zaman zaman farklı ülkelerde farklı deneyimler var. E, bana da çok şey katıyor. Gerçekten de hem dünya görüşü anlamında hem hoşgörü anlamında gerçekten farklı insanları tanımak insanı bambaşka bir inkişaf noktasına taşıyor diyeyim. Sonrasında Chicago'daki artık hani hem benim yapacaklarım bitmişti hem de artık Türkiye'de çocuklar var. Çocuklar ve annem özellikle gel artık dediler ve geçen sene 2019 sonu itibariyle Türkiye'ye döndüm. Not Kozmetik de yine Türkiye'de ilk yapılanmalarından itibaren. Global yapılanmanın başladığı, fabrikanın Türkiye'de kurulduğu not kozmetik aslında bir marka tabii, not markası. Bizim global şirketimiz Altona Kozmetik ve 85 ülkede operasyon yürütüyoruz. Bunların bir kısmında ofislerimizin olduğu ülkeler var özellikle. İşte Fransa, Rusya, Orta Doğu, yine Dubai, Kanada, İngiltere gibi. E, fakat ilk fabrika İstanbul'da kurulduğu için ben o dönem yine onlarla beraber çalışma fırsatı bulmuştum. Üretim sevdiğim için bana dediler ki gelir misin genel müdür olarak? E, dedim gelirim kozmetik olacak, işin içinde üretim olacak, niye gelmeyeyim? Çünkü aslında Türkiye'ye döndüğümde yine kendi şirketime devam etme planlarım vardı. Şimdi bir takım sosyal girişimlerim, kadınların emeği gibi sosyal girişimlerim beni çok heyecanlandırıyordu. Fakat kozmetik olunca hayır diyemedim ve e, bir buçuk yıldır da Not Kozmetik Global Genel Müdürü olarak devam ediyorum. E, hikaye böyle. İşte üç kızım var 24, 22, 19 yaşında. Her sene bir yaş atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun için hesaplıyorum kaç oldlar mı seni diye. E, yazı yazmayı çok seviyorum. E, o yüzden dört tane şiir kitabım var, iki tane temalı kitabım var. E, köşe yazıları yazıyorum, işte bloglarda yazıyorum. çeşitli bloglarda. Ee, hani böyle ilgi alanı, hani kadın sadece çalışıyor mu diye sormasınlar. <gülüyor> Öyle şeyler yapıyorum. Sosyal sorumluluk projelerini seviyorum. İşte Kadınların Emeği platformu benim kurduğum arkadaşlarla devam ettiğimiz bir platform. Ee, yine e, Golden Girls diye bir e, sosyal girişimimiz var yine liseden arkadaşlarımla. Onun dışında köy okulları, köy öğretmenleriyle haberleşme derneğinde aktif çalışıyorum. Temba Hanım Kanser Hastası Derneği'nde yine e, çalışıyorum gibi böyle. Yönetim Kurulu Kadın Derneği'nde, Professional Women Network'te elimden geleni, elimi taşın altına koymaya çalışıyorum. Artık 50 yaşına gelince bunları yapmamız gerekiyor. Hani ben payback zamanı diyorum, geri ödeme zamanları geldi. Bize doğanın, tanrının, Allah'ın, işte inanıyorsanız verdiklerini geri ödeme zamanı geldi diye düşünüyorum. Siz konuştukça, anlattıkça ben sürekli burada böyle dudağını... <gülüyor> yani hani hayranlık içinde, aa onu da yaptı, onu da yaptı. Onu da yaptı, onu da yaptı. Yani hem bir dolu eğitim, hem iş hayatı, hani biz genelde iş hayatına girince eğitimi boşluyoruz. Hani genel tavır bu şekilde. Oysa hep eğitim, hep eğitim, eğitim müthiş bir kariyer, müthiş bir yolculuk. Hem girişimcilik var hem de global şirketleri, çok daha üst seviyelere taşımak var. Büyük bir başarı, gerçekten hayranlıkla dinledim sizi. Peki şimdi siz... Not global genel müdürsünüz. Biraz bize bu pozisyonu anlatabilir misiniz? Hani benim hiç bilmediğim bir pozisyon bu. Bir global genel müdür ne yapar? Neler yapıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Biraz aktarabilir misiniz? Hani biraz da bunu şu yüzden soruyorum. Kadınların hedefi olsun. Bir genel müdür olmak isteyen kadında hangi özellikler olmalı? Biraz da rol model olarak bizi dinleyenlere aktarayım istiyorum da o yüzden. Aslında genel müdür değil her pozisyonda hani e, sadece kadınlar için değil erkekler için de böyle ama hani kadınlar için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Tutku çok önemli. Hani yaptığınız işe olan tutkunuz. Onun olarak yaşam biçimi olarak görmeniz çok önemli. Ben hep Öyle derim, yani bunca 30 yıldır neredeyse iş hayatındayım ama kendimi çalışmış gibi hissetmiyorum. Böyle hep keyif aldım, hep böyle, e, yani ne güzel bugün de işe gidiyorum noktasında gittim. E, o yüzden arkadaşlar, genç arkadaşlara ilk önereceğim şey tutku duydukları, heyecan duydukları işleri yapmaları. Her zaman çok mümkün olmuyor belki ama aramazsanız da bulunmuyor, yani onu aramanız lazım, tutkuyla aramanız lazım. E, ben ne yapıyorum? E, şöyle tabii biz, e, dedim ya biraz önce üretim yapan şirket, yani ben ben elime bir ürün almayı çok sevdiğim için üretim yapan şirketleri seviyorum. Bizim bir fabrikamız var dolayısıyla ürün üretiyoruz. Ürün üretebilmemiz için de bir süreç var. E, o süreç çünkü sadece var olan ürünleri üretmiyoruz. Yeni ürünler ekliyoruz bütün şeyimize, e, portföyümüze. E, o yüzden de e, ilk önce portföyün gelişmesi için çalışmalar yapılıyor. NPD dediğimiz. Ee, yeni ürün geliştirme bölümümüzle birlikte bir kere yeni ürünler üstüneceği. Her hafta onlarla toplantı yapıyoruz. Bu sene neler çıkaralım? Hangi renk ucu olsun? Nasıl bir maskara olsun? Falan gibi. Ondan sonra fabrika ile bunların üretimlerinin koordinasyonu. Tabii bu fonksiyonların her birinin başında kendi müdürleri var ve çok da yetkin, yetenekli arkadaşlar. Çok da güzel yönetiyorlar hepsini. Ee, bu üretim ve iş geliştirme tarafı. Onun dışında orada bir de ARGE var. Çok nitelikli yine bir ARGE müdürümüz var. Ee, çok Gerçekten içerikleri çok güzel ürünler üretiyor ARGE'de ve ondan sonra de fabrikada onu destekliyor tabii ki. Bunun tabii ürettiğiniz ürünün bu sefer de satılması ve pazarlanması var. Eski patronun kulakları çınlasın, şey derdi, en güzel ürünü bile üretseniz satamadığınız sürece bir anlamı yoktur diye. Gerçekten de hani bir taraftan da işte bunun pazarlaması ve satışının yapılması gerekiyor. Öyle fonksiyonlarımız var. Mesela bizim global pazarlamamız Paris'ten yönetiliyor. Fransa'da ve oradaki işte operasyonu yine haftada bir ya da iki oradaki operasyonun başıyla birlikte toplantılar yapıyoruz. Aslında bu pandemi bir rahatlık sağladı. Çünkü eskiden bunları fiziksel yaparken şimdi çok daha hızlı, çok daha rahat dijital ortamlarda yapabiliyoruz. Yine satışın organizasyonunun yapılması için satış müdürleriyle ve satış elemanlarımızla birlikte Rutinasyonları var. Ee, başka ne varsa, ha, ekiplerimiz var. Onların motivasyonu var. E, i̇nsan kaynakları, var. insan kaynaklarının yönet, e, insanların motive edilmesinde en çok bunun üstüne e, çalışmamız gerekti. Yani evlerine çektiğimiz insanları nasıl motive edeceğiz? O bütünü nasıl koruyacağız? E, bir kısım fabrikada çalışmak son duruyor Yani bizde çok da farklı alanlarda çalışan ve farklı profillere sahip insanlar var. Bunların içinde farklı motivasyonlarını sağlayacağız gibi gibi. Ee, yani hani gün 24 saat gün çok zor yetiyor bana. <gülüyor> Böyle devam ediyor sevgili bayağı, lütfen. Bayağı bir tempo. Peki Not Kosmetik'te kaç çalışan var? Ve bunların kaçı kadın ve eşitliğin sağlanması için siz şirketi olarak neler yapıyorsunuz acaba? Normal kozmetikte 400 yakın kişi çalışıyor ve son bir röportaj için hesaplamıştık yüzde 62 kadın özellikle biz kadın ürünü ürettiğimiz yani bir kadın markası olduğumuz için ve de üretim alanında bizim çok sayıda kadın çalışanımız var. Ee, çok sayıda mavi yakalı, pembe önlüklü, çok da tatlı kadınlarımız var. Ee, üst yönetimde de yine e, hemen hemen e, yarı yarıya gibi e, kadın ağırlığımız var. E, biz e, hem kendimiz bir kadın markasıyız hem de kadın varlığını destekleyen bir markayız. Ben çalıştığım bütün yerlerde aynı şeyi söylüyorum. Kadınlar eşit haklara sahip olana kadar ben yönetim olarak e, pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğim. Ee, bu yüzden de hani not e, hem kadını seven hem kadınlar için bir şeyler üreten hem de kadınların eşitliği için çalışan markalardan bir tanesi değil. Peki hangi çalışmaları yapıyorsunuz kadınların haklarına yönelik? Kreş e, olabilir, e, karneye günü, izin günü vesaire ya da başka neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle biz e, bir kere hani kreş vesaire zaten e, çalış, fabrikanın çalıştığı alanın kendi imkanları var. biz. E, serbest bölgedeyiz. Oranın birçok imkanı var. Şimdi Kadınlara tabii ki e, özellikle de statüleri gereği e, bir takım ihtiyaçları olduğu zaman bunları pozitif almacılık yapmamız gerektiğine inandığımı söylemiştim. Gerçekten de işte fabrikanın içinde e, süt sağma odası vesaire gibi e, alanlar yarattık. Hani oralarda onların konforunu sağlamaya çalışıyoruz. Zaten ağırlıklı e, kadın çalışanımız olduğu için kendileri rahat hissedecekleri bütün ortamları da sağlıyoruz. Onun dışında izin noktasında e, normal yasal izinlerinin dışında daha fazla izne ihtiyaç duyduklarında hiçbir zaman engel çıkarmıyoruz. O izinlerini veriyoruz. Bunun dışında da farklı alanlarda dünyadaki örnekleri inceliyoruz. Benim fantazilerim var. Onları gerçekleştirme konusunda. İşte Yönetim konusunda tartışıyoruz. Farklı neler yapabiliriz kadın hakları konusunda diye. İşte kadınların bazı ülkelerde menstruasyon izinleri var. Hani oraya kadar taşıyabileceğimiz birçok proje var. Onlar üstünde de çalışıyoruz tabii. Bazı şeyleri... Elde etmek çok kolay değil tabii onun üstüne çalışmanız, bir şekilde ikna etmeniz, çalışanları da ikna etmeniz. Yani sonuçta bir tarafta da erkek çalışanlar var. Onları da çok fazla şey yapmamak lazım, incitmeden hepsini toparlamak lazım. ama. Benim genel prensibim, kadın ya da erkek, çalışanın mutlu çalışması gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki pandemi oldu. Tabii o noktalardaki planlarımız biraz aksadı. Daha fazla şey yapabilirdik. Ama kendilerini iyi hissetmeleri için ellerinden geleni yapıyoruz. Daha önemlisi bu pandemi döneminde sağlıklarını korumak için çok çalışıyoruz. Bizim güzel uzmanlarımız var sahada. Hemen onları mesela pandemi başında hemen ilk yaptığımız iş bütün firmalardan önce evlere çekmek olduk ki koruyalım diye. Sonrasında tekrar geri döndükleri zaman ciddi tedbirler aldık. E, bu arada kozmetik sektöründe ilk COVID-free sertifikasını Türk standartlarına alan biz kozmetik şirketiyiz, fabrikayız. Dolayısıyla bu sertifikayı alabilmeniz, ilk önce çalışanlarınızı iyi koruduğunuzu ispatlamamız lazım. Sonra da ürünlerinizi bu ortamda yaptığınızı ispatlamamız lazım. Yani biz ilk önce çalışanımızı koruyoruz. Ondan sonra da arkası geliyor zaten. Tabii sormadan olmaz. Şimdi bu pandemiyle pek çok alan, pek çok sektör farklı etkilendi. Sizin sektörünüz, kozmetik sektörü nasıl etkilendi? Yani bu dönemde kurumsallı hayatın içinde, sosyal hayatın içinde olamamak kadınları nasıl etkiledi? Hani güzellik ürünlerine ilgi arttı mı, azaldı mı? Hangi ürünlere ilgi arttı ya da azaldı? E, Valla tabii şimdi biz hep derslerde bile şey söylerdik, pazarlama derslerinde. Ee, krizlerden etkilenmeyen iki sektör vardır. Bir tanesi kozmetik, bir tanesi de sigara derdik. Sigara ne durumda bilmiyorum, bakmadım ama kozmetik dünya tarihinde ilk defa küçüldü. Ee, tabii ki neredeyse yüzde elliye varan küçülmeler var dünyanın farklı yerlerinde. İşte en son raporlarda yüzde 35 ila 55 arası bir küçülmeden bahsediyor. Tabii küçüldü. Neden küçüldü? Birincisi e, maske çok ciddi etkiledi. E, yani daha önce krizler hep ekonomik kriz olurdu. Ekonomik krizde ise yapmanız gereken şey kendinizi iyi hissetmekte. En ucuza kendinizi iyi hissedeceğiniz şey kadın olarak makyaj yapmak. Ama Şimdi e, paski yüzünden makyaj yapamıyoruz. Yani ruj süremiyoruz, fondöten sürmek istemiyoruz falan filan. İkincisi çok eve kapandık. Eve kapanınca sosyalleşemediğimiz için, e, evet makyajı kendimizi iyi hissetmek için yapsak da bir miktarda tabii insanlara karşı çıkarken e, kullandığımız bir e, yöntem olduğu için o da sekteye uğradı. Yani mecburen küçüldü, yapacak bir şey yok. Hı hı hı. Peki ne bekliyorsunuzce sizce? Kozmetik sektörüne baktığımız zaman pandemi bir yandan aşılama devam ediyor. E, aşılama ve sonrası dönem için beklentiniz, öngörünüz ne? Şimdi e, normale döndüğümüz zaman bir kere bir raporlarda bunu okuyoruz hep. E, bir rebound dediğimiz e, insanların yapamadıklarını yapma özlemiyle bir şeyleri belki abartarak yapmasını göreceğiz diye düşünüyoruz. Herkesin de aldığımız geri bildirimlerde o şekilde yani bize genellikle ya şu pandemi bitse de çıksak şöyle eğlensek böyle süslensek böyle alışveriş yapsak gibi şeyler var bu hani rebound tepki şeyini göreceğiz bir dönem ama sonra şimdi biliyorsun sevgili Tülay biz hep eğitimlerde de söyleriz davranış değişikliği zaman gerektirir diye ve biz Pandemiyle birlikte bir yıl oldu neredeyse, davranış değişikliği olabilecek zamanı geçirdik. Aslında bir takım davranışlarımız değişti ve değişecek, bunu da görüyoruz. Örneğin yıllardır biz şey konuşuyorduk, işte e, cumaları isteyenler evden çalışır mı, e, işte flexible çalışmalara geçebilir miyiz, bilmem ne bilmem ne. Ama hep konuşuyorduk, hiç bunu... Gerçekten uygulayan işte bir takım Amerika'daki e, Microsoft gibi, Facebook gibi falan şirketler dışında da bunu yapabilen olmamıştı. Ama şimdi raporlara bakıyorsunuz, herkes dönüşte hibrit çalışmaya geçecek. İşte her gün bir e, şeyde okuyorsunuz işte şu şirket e, artık e, hibrit çalışmaya geçti, bu şirket artık haftanın üç günü evden iki günü bilmemle çalışacak. Bir sürü bir sürü böyle haber. Dolayısıyla davranışımız değişti bu kesinlikle böyle. E, makyaj davranışımız da mutlaka değişikliğe uğrayacak. Ama kadın doğası o çok... Eskiden beri taşıdığı kendini iyi hissetme, biz makyajı güzelleşmek olarak görmüyoruz, her kadın güzel ama kendinizi iyi hissetmeniz için işte mesela bugün kendinizi solgun görüyorsanız birazcık şey kirpiklerinizi biraz zayıf görüyorsunuz onu güçlendirmek gibi bir şey yoksa biz kadının güzelliğine e, çok ciddi anlamda inanıyoruz. Makyaja ihtiyacı yok güzel olmak için. E, güzel olmak için iyi hissetmeye ihtiyaç var. Çünkü aslında güzellik dediğiniz şey içinizden gelen o enerjinin karşınıza yansıması. Ve o enerjiyi de işte kırmızı bir ruj bazen, bazen iyi bir maskara vesaire vesaire bununla karşılayabiliyorsunuz. Maske olsa da olmasa da biz kadınlar makyajı seviyoruz dediğiniz gibi. Evet. Yani iyi hissetmenin araçlarından biri. Evet, makyaja ihtiyacımız Aynen. yok ama kendimizi daha güzel hissediyoruz. Orası kesin. Kesinlikle. Konuyu <gülüyor> biraz kadınların, çalışan kadınların sorunlarına yönlendirmek istiyorum. Siz hem girişimci olarak, hem de çalışan olarak, hem de yönetici olarak pek çok şirkette çalışmış, çok deneyim sahibisiniz. Sizin gördüğünüz neler var? Kadınlar, çalışan kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar ve bu sorunların çözümü için tavsiyeleriniz ne olur? Şimdi biz bunu farklı platformlarda, farklı şekillerde konuşuyoruz. Yani yönetim kurulunda, kadında da konuşuyoruz. Professionals Women's Network'te de konuşuyoruz. İlham veren kadınlar, yani kadının emeğinde biz onlara ilham veren kadınlar diyoruz. Kadının emeğinde de konuşuyoruz. Hepsinin farklı dertleri var. Çünkü kadın olmak gerçekten, iş hayatında kadın olmak hiç kolay değil. Ne türde çalışırsanız. Yani yönetici de olsanız kendi işinizde kursanız hiç kolay değil. Çünkü aslında e, hep kadının birincil işi evidir, çocuklarıdır vesaire gibi bir algı var. E, i̇ş ise eşle işte yapsa da olur, e, kendini iyi hissetsin, e, işte e, eve bir miktarda e, para getirsin gibi bir algıyla e, ortaya çıkıyor. Bu tabi dünyanın çeşitli yerlerinde farklı farklı. E, Türkiye Nerelerde diyelim? Ortalarda herhalde. Biz tabii kendi tarafımızda daha pozitif tarafını, daha yüksek, güçlü tarafını görsek bile Türkiye'nin çeşitli yerlerine gittiğimiz zaman kadının işte demin başka bir Röportajda konuşuyorduk işte aile içi şiddet kadına ait şiddet vesaire gördüğü yerlerde kadının iş hayatında işte erkeklerle birlikte kendini ortaya koyarak çalışmasının çok ütopik olduğu yerler de var Türkiye'de. E, bu yüzden e, sorunları tek bir sorun gibi algılayamayız. Türkiye çok heterojen çok hani çeşitlilik gösteren e, yabancıların diversity dedikleri bir yapı aslında. E, kadının iş hayatı bu şekilde irdelenmeli. Fakat bu. E, Mutlak surette devlet, onun dışında gücü olan herkes kadının iş hayatına, kadının ayakta durabilmesine destek olacak her şeyi yapmak, yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu çok önemli. Bunun iki önemi var. Bir, kadın kendini güçlü hissettiği zaman güçlü nesiller yetiştirebiliyor. Kadının kendine olan güveni çocukları büyütürken çok önem kazanıyor. Ee, daha da önemlisi kadın beynine aslında iş hayatının çok ihtiyacı var. Çünkü e, nasıl evde farklı farklı görevler üstlendiysek kadın erkek olarak bu anatomimizden, e, fizyolojimizden, e, psikolojimizden kaynaklanan farklılıklar. Erkek beyni farklı düşünüyor ve bu farklı düşünmenin ortaya çıkardığı verimliliği de iş hayatında mutlak surette kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki acaba böyle alt alta birkaç madde söylemenizi istesem söyleyebilir misiniz? Yani kadına yönelik şiddet birinci sırada. Sonra hangi sorunlar geliyor çalışan kadınların karşısında? Yani sorunları mı sıralamamı istiyorsun? Evet. Şimdi kadına yönelik şiddet şey olarak, önem olarak evet birinci sırada ama hacim olarak belki başka daha hacmi büyük sorunlarımız var. Bunlardan bir tanesi istihdam mesela. Hani yine raporlar çıkıyor, pandemide işini kaybedenlerin büyük bir kısmı kadın diye. Demek ki bu ne oluyor? Bir şekilde hala şey algısı var, işte kadın zaten çalışmasa da olur. İşte erkeğin çalışması olmazsa olmazdır ama kadın çalışması da olur gibi bir algı hala var. Bence hani kadın istihdamı birinci sırada. Çünkü onun hacmi daha büyük. Ama e, etki, çözümlenmesi gereken sorun anlamında baktığın zaman kadına şiddet, aile içi şiddet önemli bir sorun. E, orada tabii gelecek nesillerin de e, travmatize edilmesi söz konusu. Yani e, şiddet gören bir anneyle ya da kendi de şiddet gören bir çocuk daha sonrasında e, travmatik bir e, başlangıç yapmış oluyor ki bu da birçok şeyi, birçok dengeyi bozuyor. Üçüncü olarak... E, Eş haklar tabii ki. Şimdi bir tarafta istihdamı konuştuk, bir tarafta da istihdam ediliyorsunuz ama haklarınız eşit mi? Eş haklar konusu var. E, o da çoğu zaman öyle değil. İşte e, dünyanın birçok yerinde Türkiye'de dahil olmak üzere erkeğin aynı pozisyon için daha fazla ücretlendirildiğini vesaire biliyoruz. Ya da işte kadının kadın olması sebebiyle gerekli haklara sahip olamadığını biliyoruz gibi gibi. E, dördüncü e, olarak e, sorun. Ee, kadının aslında yeteneklerinin e, iyi kullanılamaması. Çünkü kadının e, o çok fonksiyonluluğu aslında iş hayatında doğru kullanılırsa çok farklı yerlere gelebilir ama e, yeterince kullanılamıyor. Beşinci sorun kız çocuklarının eğitilmemesi. Belki bence bu beşinci sorun değil, daha da ön plana gelen bir sorun. Hani benim aklıma beşinci geldi diye. Kız çocuklarının eğitimi var. Kız çocukları, e, erkek çocukları kadar hatta daha fazla eğitilmeliler. Çünkü daha güçlü durmaları gerekecek hayatları boyunca birçok noktada. E, altı, ne kadar çok <gülüyor> sorun saydım değil mi? E, altıncı sorun. E, girişimcilik noktasında kadınların yani girişimcilik noktasında zaten hani genel anlamda engeller vardı. Şimdi yavaş yavaş e, bu engeller gidiyor ama kadınların önündeki engeller daha fazla, onların önünün açılması e, gibi. Hani bu kadar sayayım daha fazla. <gülüyor> düşünürsen çok şey gelir. Evet, daha da çıkar. Çok var gerçekten de. Peki bu sorunların çözülmesi için kadınlara ve erkeklere Tavsiyeniz ya da çağrınız ne olur? Bununla röportajımızı noktalamak isterim. Ya şimdi tabii bazı sorunlar var ki çok daha üst düzeyden çözümlenmesi gereken. Yani işte devletin, devlete ait kurum kuruluşların, özel sektörün işin içine katılması. Ama ben bireylerin sosyal sorumluluk bazında yaptıklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de ses çıkarmak, kamuoyu oluşturmak. Bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak, dikkat çekmek. Ya ben bununla ilgili bir şey yapsam ne olacak? Mantalitesiyle devam ederseniz, hele ki tuzu kuru olanlar, bir yerlere gelemiyoruz. Çünkü ne kadar çok gürültü çıkarırsanız, ne kadar çok ses çıkarsanız, devletin ya da devletin kurum kuruluşlarının daha çok dikkatini çekiyorsunuz. Kamuoyu oluşturmak çok önemli bir şeydir. Onun dışında güçlendikçe iş hayatında belli haklara sahip olmuş insanların, daha fazla o güçlerini bu tip alanlarda kullanması gerektiğine inanıyorum. Bunun bir payback, demin de söylemiştim, geri ödeme olduğunu düşünüyorum. Yani bizler gibi, şanslı parantez içinde, çünkü çok... Belli imkanlara sahibiz, e, çok şükür e, önümüzde çok büyük engeller olmadı ki buralara gelebildik vesaire vesaire. E, bunlara sahip olduğumuz için bir teşekkür, bir şükür olduğuna inanıyorum ve bunlara sahip olamayanlara yol açmak, onların önündeki engelleri kaldırmak için bir tane taşı bile kaldırabilsek bu bir, bir şeydir. Birisi bir taş kaldırır, bir öbür taşı kaldırır, yol açılır. Bütün taşları kaldırmak zorunda değiliz bir birey olarak ama tek tek taş kaldırarak bile birilerinin yolunu açabiliriz. Ben herkesin bu anlamda bir oturup kendi kendine düşünmesi ve ne yapabilirim diye en azından kafa yorması gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ben söyleşiydi. Not Kozmetik Global Genel Müdürü Beril Koparal bizimleydi. Ben teşekkür ediyorum.